dünyada elmas görüyorsanız ne demektir? Evet güzel takipçiler parlak bir şey ve aynı şekilde ışıl ışıl enerjisini size çekecek bir enerjide ve paha biçilmez bir değerde. Siz o kadar paha biçilmez bir düzene geçiş sağlayacaksınız ki hayatınızda alamadığınız, yoksun oldunuz ve yıpranmış olan duygularınız en iyi şekilde şifa bulacak. Sevgi eksikliğiniz varsa değer göremiyorsanız bu pırıltı sizin artık enerjinizi değiştireceği, yepyeni bir siz yaratacağınızı gösteriyor. Aslında elmas kendi içimizdeki gücü parlaklığı ve ifadelet doğru kullanmak ve ünümüze ve alanımıza şans getirmesini gösterir. Eğer ki elması avcunuzun içine koyuyorsanız çok büyük bir gizli tutmanız gereken anlaşmada artık bilimsel olarak ilerleyecek yeriniz çok büyüyecek gözüküyor. Eğer ki avcunuzda açık bir şekilde elmas tutuyorsanız dışarıdan gelecek çok büyük bir iş. Konum, mertebe anlaşmanızda CEO gibi ilerleyeceksiniz ya da şahlanacaksınız. Ve artık insanlar, halk sizi seyredecek, konuma gelecek. Eğer ki bekarsanız ve e, e, hani... Birisi size elmas parçası veriyorsa elmas kalpli bir insanla aynı şekilde sizi uyacak bir hayat arkadaşınızla karşı karşıya kalacaksınız ve çok çocuk pırıltılı bir aile güzellik getireceksiniz. Eğer sağlığınız çok böyle kanserseniz, hücreleriniz artık asla iyileşmez diyorsanız ve e, bu elması rüyanızda görüyorsanız vücudunuz mucize şekilde iyileşecek. Yaralarınız şifa bulacak. Eğer eşiniz size yalan söylüyor, kumar oynuyorsa, siz evin bir elmas parçası buluyorsanız, eşiniz artık size yalan söylemeyecek sizinle daha güzel daha umutlu aile miras konularınız varsa bu rüyayı görüyorsanız bunlarla ilgili ışık gibi haklarımızı alacaksınız ve babayla olan bağ probleminiz düzelmiş iyi bir eş iyi bir hanıma sahip olacağınız gözüküyor çok çocuklu marka paranız gücünüz saltanasınız verimli olacak bol bol elmas görün